Zülfikar Ali Butto kimdi ve Pakistan'a katkıları nelerdi? Pakistan politik tarihinde önemli bir figür olan Zülfikar Ali Butto her zaman politik yaşamın içinde olan bir aileden geliyordu. Babası eski bir valiydi. Zülfikar Ali Butto çeşitli politik başarılarından sonra darbeci general Ziya Ülhak tarafından 1979 yılında idam edildi. Kızı Benazir Butto da politikaya atıldı. 1988 yılında başbakan oldu. 2007 yılındaki silahlı saldırıda öldürüldü. Benazir Butto'nun eşi Asif Ali Zardari 2008-2013 yılları arasında Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. Zülfikar Ali Butto politik olarak aktif bir ailede doğdu. Babası Şahvanaz Butto, İngiliz yönetimi tarafından şövalye ilan edilmişti. Şahvanaz Butto, İngiliz dönemi sırasında yerel valinin baş danışmanıydı. Bağımsız Hindistan döneminde 1947'de Cunagat eyaletinin başbakanı oldu. Pakistan devleti kurulduğunda Cunagat eyaletinin Pakistan'a katılımını sağladı. Ancak Hindistan, Bölgenin Pakistan'la doğrudan sınırı olmadığı, sadece denizden erişimi olması nedeniyle eyaleti ilhak etmeyi başardı. Zülfikar Ali Butto, Amerika'da Berkeley Üniversitesi'nde ve İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gördü ve yüksek derecelerle mezun oldu. Politik yaşam Bhutto'nun kanında vardı. Çok geçmeden bu alanda bir yer buldu. Babasıyla yakın ilişkisi olan Cumhurbaşkanı Eyüp Han hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Butto, Eyüp Han'a açıkça baba diyordu ve aslında ondan bir sonraki lider olmaya hazırdı. Pakistan Devleti o dönemde Batı Pakistan ve Doğu Pakistan olarak iki bölgeden oluşmuştu ve aralarındaki uzaklık 3000 kilometreydi. Butto, zamanın başbakanı Müjib-ül Rahman'ın iki ayrı bölgeden oluşan ülkeyi yönetmesinin imkansız olduğunu ve iki ayrı Pakistan için iki ayrı başbakan bulunmasını istediğini açıkça söylüyordu. Butto ayrıca 1965 Savaşı'nda Hindistan'ın Nehru yönetiminden sonra yönetim zafiyeti içinde olduğunu, uluslararası bir sınır karakoluna saldırmaya cesaret edemeyeceğini, ve Cebelitarık operasyonu başlatmasının uygun olacağını Başkan Eyüp Han'a tavsiye etmesiyle önemli bir rol oynadı. Bu operasyon her ne kadar Hindistan'ın işgal altında bulunan Keşmir bölgesini geri almaya çalışıp başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da Butto'nun öngörülerinin doğruluğunu gösterdiğini herkes kabul etti. 1965'teki Hindistan Savaşı ve sonrasındaki Taşkent Anlaşması'nın ardından buttu. Cumhurbaşkanının etki alanından ayrıldı ve 1967'de Pakistan Halk Partisi adlı kendi siyasi partisini kurdu. Yeni Cumhurbaşkanı Yahya Khan'ın liderliğindeki 1970 seçimlerinde Pakistan Halk Partisi Batı Pakistan'da çoğunluğu elde ederken Avami Birliği Partisi Doğu Pakistan'ı silip süpürdü. Seçim sonucunda hem Müjibir Rahman hem de Butto iktidarı paylaşma konusunda anlaşmazlık içine girdi. Cumhurbaşkanı Yahya Khan, Şeh Müjibir Rahman'ı başbakan ilan etmesine rağmen iktidarı ona devretmeyeceklerini duyurdu. Butto, Pakistan Halk Partisi'nin birkaç üyesinin Doğu Pakistan'a zaten gitmiş olmasına rağmen, dakikaya gideceklerin bacaklarını kıracağım dedi. Ancak bu da iktidarı almak için yeterli olmadı. Bu tartışmalar sonucunda Pakistan ikiye bölündü. Doğu Pakistan topraklarında Bangladeş isimli yeni bir devlet kuruldu. Yahya Khan iktidarı Butto'ya sessizce devretti, ve tarihin karanlık sayfalarında kayboldu. Butto böylece Pakistan'ın 4. Cumhurbaşkanı oldu. Aynı zamanda sıkı yönetim uygulayan ilk sivil yöneticiydi. Zülfikar Ali Butto'nun kısa tarihi bu kadar. Şimdi onun başarılarına bakalım. Buddha Shimla Anlaşması ile 13 bin kilometre karelik bir alanı Hindistan'dan geri almayı başardı. Bu başarısıyla askeri çevrelerde kendisine saygı duyulmaya başlandı. Pakistan'ı parlamenter demokrasi olarak ilan eden ve tüm grupların mütabak kaldığı 1973 tarihli ilk anayasayı yaptı. Soğuk Savaş'ta müttefiki olmasına rağmen dış politikasını tamamen Çin'e ve Suudi Arabistan'a yöneltti. Bunun nedeni soğuk savaş yıllarında Hindistan'a ve Sovyetler Birliği'ne karşı hiçbir şey yapmayan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ölçüde nefret etmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı petrol zengini bir ülkeyle anlaşma sağlamak için bir İslami blok oluşturma hırsıyla Lahor'da uluslararası bir İslam konferansı düzenledi. Tüm Pakistan vatandaşlarının aile numaraları altında kayıtlı olduğu ulusal kimlik kartı sistemini başlattı. Pakistan'ın nükleer güce sahip olması konusunda çok kararlı davrandı. Pakistan'ın başlattığı nükleer çalışmalardan vazgeçirebilmek için batıda uluslararası nükleer caydırıcılık programı yürürlüğe koyuldu. Butto, ekonomik durgunluğa engel olmak için tüm sağlık, eğitim ve sanayi birimlerini kamulaştırdı. Bu sayede eşitsizliklerin ortadan kalkacağını ve ekonominin kısa sürede toparlanacağını savundu. Sovyetler Birliği ile güçlü ilişkiler kurdu. Bunun sayesinde Asya'nın en büyük çelik fabrikası Sovyet teknolojisi ile Karaçi'de inşa edildi. Pakistan Havacılık Kompleksi gibi ağır sanayi kuruluşları açmak da onun vizyonunun bir parçasıydı. Toprak reformları yapılması, orta ve alt-orta sınıfın daha dengeli bir sivil idare oluşturması da onun desteklediği reformlardandı. Buddo'nun mirası modern Pakistan tarafından halen benimseniyor idam edilmesine adli cinayet olarak bakılıyor. Ancak bazı siyasi muhaliflerin ortadan kaldırılmasına ses çıkarmamış olduğu ve muhaliflerini bununla tehdit etmiş olması unutulmuyor. Butto'ya bağlı eski bir devlet adamı olan Roedad Khan, Pakistan Ekşiyen Rüya adlı kitabında şöyle yazmıştı. 1971'den sonra Butto'nun son derece iyi başladığı rüya izole edilmiş, öfkeli ve parçalanmış ulusu ayağa kaldıracaktı ama zamanla kötüye gitti. Dünya politik arenasında çok kısa sürede saygın bir yer edinmiş olması, ulusa parlamenter bir sistem armağan etmiş olması, ve rekor bir sürede nükleer programını başarılı bir şekilde geliştirmiş olması, onun hayatındaki büyük başarılarıdır. Ama ne yazık ki hikayenin sonunda o da kötüleşti. Butonun eski Adalet Bakanı onu bir cümleyle özetledi: Harika bir adamdı, ama zalimdi.